Evet arkadaşlar videomuza hoşgeldiniz. Bugün sizlerin karşısında kasma ile beraber nasıl birinci olur onu çekeceğiz. Baksana abi oyun minecrafta e benze değil derken orada bir kişi var. Bekle abi bekle bekle çok sakinim. Bu sefer DP verdi çok iyi çok iyi çok iyi. Şöyle 2x'imizi atalım. Bak bak bak o ses aldım. 2 i̇ki kişi 2 iki kişi bekle. İlk önce şuradakini bitirelim ve geliyor ve Nathan alıyor evet devam edelim abi burada herhalde bu kadar adam kaldı raşlamaya gidelim kesin bakıyodur bak bak bak birşey dicem bunun setiyle oynasam daha güzel olur böyle daha değişik olur eee sizin gözünüzde hoş gider Arkadaşlar şu anda iki kişi önümde çok sıkıntılı beni hatta görüyordur şimdi gördü ben canımı doldurayım abi ben böyle maçlar seviyorum ya 4 kişi önümde olacak ben tek Strateji kuracağız. Şatrancı bir adam bomba da herhalde. Bomba bana gelmedi be kardeşim. Kardeşim sen böyle göster kardeşim. Ooo sis attılar. Güzel güzel güzel severim. Aha. Ekle kardeşim seni şöyle alayım ben. Allah'ım. Sen bana böyle kollar verdiğin için çok teşekkür ediyorum senden. Devam ki. Arkadaşlar burada kesin. Bak yüzde 90 Belki yüzde. 90 %10'luk olmaz da kesin adam oluyor bakın kesin %100 kesin adam oluyor bak gördünüz mü bak vallahi bak dediğim anda da bekle bekle bekle sakin ol sakin ol takım arkadaşı geldi Şöyle seni değil de mermim bitti ya hemen hemen hemen hemen hemen buraya atlayacağım evet şu anda analiz ediyorum bir kişi yukarıda. acaba diyorum o yukarıdaki ilk önce bitirsem abi o yukarıda beklemen lazımda ama yapacak bir şey yok bak Şurada. Biraz mermi bulmam lazım. Tamam. AK çok iyi. Şunu bir basayım ben en iyisi. Biraz daha hızlı olalım. Şu öndekini bitireceğim. Orada şimdi iki kişi var ya. Raşlasak biraz riskli olur. Uzakta olsa tabii ki de raşlarım ama ilk önce buradakini bitireceğim. Tamamdır. Evet şimdi. Şöyle beklesem olur mu acaba bilmiyorum. Şu anda ne yapsam? Sanki zarar gibi. Tamam. Biliyoruz şimdi o tarafa geçtiğini. Bayağı vurdum bayağı vurdum. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Seni alayım ben şöyle. Bir şey diyeceğim. hemen mutlamam lazım. Bunun takma arkaçlığı gelecek. O ikisi kesinlikle bunlardandır. Bu arada araba sesimi aldım. Oha kaçtılar. Ama bir tane daha vardı. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bekle bekle bekle. Hoppa. Eee hoppa. Tamamdır. Korktum abi ya. Tamam seni ben alayım abi. Bunun takım arkadaşı kaçtı herhalde ya Aman aman sende neler varmış be Oo bu benim lootlarımı almış tabi tabi Her şeyin bir intikam vardır be Kardeşim beni de alır mısın Al al al Oo driftçi be abimiz Hadi hadi Hayır hayır hayır Oyy çok iyi çok iyi Bekle bekle onun takım arkadaşı gelecektir ya Gel bakalım gel Abi drop'un içine bakamadık ya. Bizimkiler bayıktı herhalde. Bakalım abi. Aha başka bir yerden sıkıyorlar. Dur dur dur dur. Sakin ol. Gördüm seni. Senin kafası karışıyor ya. Oo ben mi vurdum? Aa kar 98. Ben vurmadım tamam. Bakın şu anda bir tahmin edeceğim. Ne çıkacağı bak. Kesin. Mkawk. Avm yok. Bak görürsünüz. Bak ne dedim. Dediğim doğru çıkıyor abi benim. Augu alıyorum. Ee, şunu almayı düşünmüyorum ya. Hoşuma gitmiyor çok fazla devam. Ha, tamam. Gerçek değildir o ya. Aman tam değil işte. De. Gel tamamdır. Evet Burak kadar için çok teşekkür ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. İsterseniz kanalımıza abone olup like atabilirsin tabi isterseniz. Ama böyle vaman squadlar istiyorsanız yani yer istemiyorsanız zaten like atmayın. Dislike de isterseniz zaten isterseniz atmayın. Ama eğer böyle one buy squat istiyorsanız like atabilirsiniz. Hoşçakalın.